Trost Ekong, Hollanda'da bir Nijeryalı babaya ve Hollandalı anneye doğdu. İngiltere'de Fulham ve Tottenham kulüplerinin altyapılarında oynadıktan sonra Groningen ile profesyonel kariyerine başladı. 2 Temmuz 2015'te Belçika takımı Gent ile sözleşme imzaladı ve Gent takımı ile hiç maça çıkmadan Norveç ekibi Hougeson'da kiralık olarak gönderildi. Haugesund takımıyla 31 Temmuz'da Viking karşısında ilk maçına çıktı. 2016 sezonunun başında kaptanlık fazı bandını koluna taktı. Trost Ekong ilk kulünü 19 Mart 2016'da Alessons'a karşı attı. Sezon boyunca gösterdiği performans için övgü aldıktan sonra takımını ligde 4. sıraya ve Avrupa Ligi 1. tura yükselterek en iyi bitirmesini sağladı. 2016 sezonunun sonunda, TB2 Spor sezonun takımına seçildi ve Vuskort tarafından Tippi Ligayen'de sezonun iyi performans gösteren 3. oyuncusu oldu. Kasım ayında Gent'e döndü. Milli takım kariyeri Hollanda U19 milli takımında 1 maç ve Hollanda U20 milli takımında 2 maçı oynadı. Yükselen performansından dolayı Nijerya milli takımına davet edildi. Nijerya, Olimpiyat Oyunları'nda 13 Haziran 2015'te Çad'a karşı 90 dakika oynadı. 10 Haziran 2016'da Nijerya'da yılın en iyi defansı seçildi.